Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2 gün önce ufak bir alışveriş yapmıştım. Bugün onun kargosu geldi. O yüzden dedim ki beraber deneyelim. Biraz da açıkçası mağaza hakkında da kafamda soru işaretleri vardı. Beraber değerlendirmiş oluruz. Bu mağaza öyle çok bilindik bir mağaza değil. Ali mağazaları olarak geçiyor. Ben de TikTok'ta bir kızın videosunda rastladım buna. Kendisi mağazadan alışveriş yapmıştı. Ben de dedim ki acaba internet sitesi var mıdır? Biraz arattım. Açıkçası sitenin yeni açıldığı çok belli. Çünkü hmm, genel olarak görüntüsünün bir tık motor buldum. Şimdi ben bir makasla bunu açayım. Ondan sonra içindekilere bakalım. Bunları teker teker giyeyim. Hep beraber kararlaştıralım. Altımdaki ilk parça bu jean. Açıkçası sevdim ama bir tık kombinlenme ihtiyacı var gibi böyle Tek başına çok iyi gözükmüyor. Ay çok kötü mü gözüküyor? <gülüyor> Kalıbın duruşunu falan çok sevdim. E, bir beden büyük alab alabilirmişim bence. Çünkü kalıbı bir tık dar. Detaylı kombinlenirse iyi gözükecektir. Fiyatına göre kumaşı dikişi bence oldukça kaliteli. O yüzden tercih edilebilir. Yine üstümü hiç değişmeden geri geldim. Buna bayıldım. Kumaşı, duruşu aşırı güzel. Kumaşı aslında böyle esnek, bayağı spor bir kumaş ama bence kolaylıkla şık şeylerle de kullanılır. Ben bunu S beden aldım. İyi ki S almışım çünkü paça duruşunu çok beğendim. M alsaydım muhtemelen uzun olacaktı. Bayağı dümdüz bir gömlek. Aslında baktığımızda çok da bir esprisi yok. Benim sadece bu gömlekte en sevdiğim şey %100 pamuk olması. Çünkü pamuklu olmayan şeyleri ki giymemeye dikkat ediyorum. Altına eteklerle giyilebilir çünkü boyu şurada falan bitiyor. Son parçaları direkt üstüme geçirip geldim. Altında böyle siyah bir pantolon var. Bol bir pantolon ve kalıbına kumaşına bayıldım. Bence orada da bu şekilde pantolonlar var. Bende de birkaç tane var ama Gerçekten onlara göre kumaşı çok çok daha kaliteli. Bir kere tüylenme yapmayacak bir kumaş. Üzerimdekini şu şekilde göstereyim. Ütüsüz olduğu için şu an muhtemelen kötü gözüküyor. Ama yazın böyle bence cinlerle falan çok güzel olabilecek bir gömlek. Saten bir kumaş ama pamuklu bir saten. Kombinlendiği zaman bence oldukça güzel gözükecektir. Kabam beni şaşırttı çünkü... Kumaşı, duruşu gerçekten bayağı kaliteli. Aldığım fiyata göre bayağı kaliteli. Ben açıkçası böyle hırka tarzında ince bir şey gibi gelir diye hayal etmiştim ama yo bayağı piyasadaki 400-500 liralık kabanlar gibi geldi. Bu yanlarda böyle büyük iki tane cebi var. Çıt çıt kapama bir kaban. Şu şekilde kapatalım. Bendeki 38 beden 36'sı da alınabilir. Hafif böyle kaşmir gibi gözüküyor. Açıkçası daha nasıl övmeliyim bilmiyorum ama Sevdim yani. Buna bir bakın derim. Biz ablamla beraber bir kahve içmeye çıkalım dedik. Selam. Bugün 19 Şubat e, Yarın 20 Şubat Yarın benim doğum günüm e, Dün akşam da arkadaşlarım bana sürpriz yapmak için bize geldiler Öyle pasta almışlar falan Ufak bir kutlama yaptık Uzun süredir video çekmediğim için çok körenmişim Mesela hazırlanırken video çekmek istiyordum Yetiştiremedim olmadı Yavaş yavaş toparlayacağız inşallah Dur biraz doğum gününden bahsedeyim <gülüyor> Yarın işte 20 Şubat 24 yaşına giriyorum Tabi videoyu yüklediğimde çoktan geçmiş olur da Ben YouTube'a başladığımda kaç yaşındaydım abla? Bir sene önceydi işte ikinci sene. Bir seneden fazla çünkü ben bir senedir video çekmiyorum. İki Tek... sene diyelim o zaman. Bir sene evet. bekledim, bir sene aktif kullandım. İki sene. Yirmi, yirmi bir yaşlarında falandım sanırım. Ey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kızlar. <gülüyor> <Kardeşim>. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Öyle kutlamam mı olur? Yok. Sen bizim o pastayı doğu günlük ıtılıyor mu? Şöyle pastayı da çekiyor Nasıl? Ne, ne, ya. ne yazdınız? Efsane aşı çekiyorum. Ben de, de faydalıdır. Ben de Ne, ne ala? Çekeyim, koyarsın Ne biz şimdi Şevval'in e, doğum günü kutlamak için geldik. Evet. Ama bu yalancı doğum günü. O gerçek doğum günü zannediyor. <gülüyor> o gerçek. Aynen o öyle zannediyor. Şimdi pastamızın e, mumlarını yakıp içeri gireceğiz. Evet, ama halledik. <gülüyor> Kameraları yakalanmamak Aynen için. Aynen öyle. Çabuk... Evet. evet arkadaşlar. Evet şey var şurada biz de hazırlamaya çalışıyoruz, biz de böyle bilerek e, en sevdiği kakaolu pasta aldık ki. <gülüyor> Şevak gerçekten <gülüyor> kakaolu pastadan hiç bayılıyoruz kakaolu pastaya, o yüzden özel seçtik bu pastayı Aynen. onun için. Delicek var ya. Şimdi içeri giriyoruz. Evet. Bakalım. Söndü. Kalan sağlar bizimdir. İyi Harika. ki Nasıl biliyor musunuz? Hı. Yani böyle biraz anlıyorum Biraz anlamıyorum Dün akşam ya aslında Aşkım dün akşamki pastayı özel seçtik, ne <gülüyor> aradık onu bulmak için? <gülüyor> şey söyleyebilir miyim? Yani gerçekten <gülüyor> çarptırmaya çalışamıyorum. <şaşırmıyorum>, i̇çimden biliyorum, <gülüyor> çok mu aradılar Kesin bak, şey çekmedi, diyor. Şeye ben fotoğraf ben çeker ben dedi, fotoğraf şey bile çekmedi diyor. Çok bir kom. pasta. Aa, ne yapıyorsun bir pasta? Bir kere boton, boton pasta mı Diyorum ki Allah aşkına, 50 yaşın gülümde O anki yüz ifadeniz Evet, gördüm. Açıkçım, açıkçım. Açıkçım, yüzünü toplamaya <gülüyor> ama ben sizin için o pasta iyi bile mimikti bir de çok ayıp bir şey söyleyeceğim aslında çok ayıp böyle şey yapılmaz ama e ya, kanka ayıp bu evi yoksa ayıp gayretli yapılalım bile yapalım fark ettim onu. yani o kadar yuvarlak pastalar varken yani gidip de onu almazsın yani yani şahret en azından yuvarlak yani. alırsın <gülüyor> şöyle düşün bugünden mimik es yani anladın mı? bu böyle bir şey olacağını düşünme diye Kutlayalım anlamaz mersin dedi teşekkür ederim valla düşünmeniz yeter ya bu arada yani dün akşamki olsaydı dedim mersin değildin bak valla izledin sadece pastayı anlamadın tamam tekrar uyan şu mağazadan bir daha var mı ya ben bu mağazayı çok seviyorum ben biliyorum gittik geliyim gittik gel bakalım valla uzun sözü bu kıyamette söyleniyor ne bildiklerim var valla çok teşekkür ederim pasta kalan Böyle Instagram biri mi oldu yani bir gün Birinin aynı bu şekilde bir pastayla kutlamışlar biliyor musun? Pasta gönderdi yani... Kanka ben kutlamış. ne yazdıracak? Pardon, Hediye Ama ne aldığını, aldığını bilmiyorum. Bak ne aldığını bilmiyorum. Yemin ediyorum, odada daha aranmadık yer yok. Bir gün ablam evde <gülüyor> yok. <gülüyor> Arıyor musun? Bir şey aradım, söyleyeyim mi? Ben Arıyor, taş şöyle söyleyeyim. Devamlı yerini değiştirdim. Şüphelerini yerlerden bazanın altına koydum, sıkıştırdım. Mümkün değil, bazanın altına bakmadım. E, cheezlik, bu arada ben de oraya bakmam. <gülüyor> <gülüyor> ama tahmin ediyorum. Ya. Ne? Sence <gülüyor> ne? Bir defa tahmin ettim ya. Doğru üzgünüm. Ama bir sabah yatarken dedim Büyük ihtimalle telefonu şarjda koydun ya orada gördüm. Etmemiştik. Yemin ediyorum. Yani. başka. ediyorum. Kocaman paket. paket. Belki de gördüm ama Demin <gülüyor> diye düşünmedim. Çünkü şey, sen başka bir hediyeyi yapmak mi evet. ya. Şu an tatlı Bugün ya. Çok <tak> tatlı. Bir <gülüyor> de mesela paketliyorum ya. Şurada şurada sesler yapıyor. Geleceğini de duymuyor. Paketliyorum, paketliyorum sesimi yani. Tabii <gülüyor> aşağıda biriniz yukarıda Biliyorum. olsa Biliyorum. yine manlıyor. He. Işte. Tamam evet. bilmiyorum. Hayır, çok paketli göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kat kat. Evet, <gülüyor> evet. Çok, şey. çok güzel. Ben burayı kırarım. Çok güzel. Nasıl? Aa kanka çok Hayır, havalı. Çok evet, evet şuradan biz de görünüyoruz haliyle camlarından. Prensesler <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım boyun içmeye çalışıyorum fotoğraf. Gize tamam, tamam. mi geçiyorsunuz? Oo evet. Yakınlarda var. düğün var. Şey 3 gün 3 gece düğünlerden. <gülüyor> Aynen. Allah'tan kaban almış mı diyor hiç, musun? Çok Rüzgar artık esmiyor. Bana sen Şu an ruh hali müzik yani. Bu <gülüyor> Nice beraber yaşları selam. inşallah. Görüşürüz. son günü videom bu kadardı. Aslında doğum günü videom demeyeyim çünkü doğum günü olduğu için başlamadım. Muhtemelen onların çektiği videoyu başa mı koyarım? Başa mı koysam belki araya koyarım bilmiyorum. Edit yaparken karar vereceğim ama, ama anlarsınız zaten. Dediğim gibi dün akşam aslında doğum günüm kutlandı benim. Yani ben kutladıklarını düşünüyordum. Biraz ilginçlik vardı kabul ediyorum. Ama, ama yine de için. aynen işte yanıtmak için kutlamışlar. Videoyu da burada bitireyim. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Gelecek videoda görüşmek üzere. Uzun zamandır söylemiyorum. Abone olmayı ve beni desteklemek için yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.